Ebru, ödevi için 2 çarpı parantez içinde x artı 4'ün karesi eşittir 242 problemini çözüyor. Soruyu nasıl çözdüğünü burada adım adım yazıyor. Ertesi gün okula gidiyor ve öğretmen cevabın 7 ve eksi 15 olduğunu söylüyor. Ama Ebru sonucu sadece 7 bulmuştu. Ebru'nun hatası hangi adımdadır? Size tavsiyem hatayı bulmak için videoyu durdurun ve önce soruyu kendiniz çözün. Çözdüğünüzü varsayıyorum, şimdi birlikte göz atalım. İlk adımda iki tarafı da Ebru Hanım 2'ye bölmüş. Eşitliği bozmamak için iki tarafı da bölmeniz gerekiyor. Bu doğru bir adım. 242'yi de 2'ye bölmüş. Burada hata yok. x artı 4'ün karesini bulmak yerine x artı 4'ü bulmayı tercih etmiş. x artı 4'ü bulabilmek için her iki tarafın kare kökünü almış. X artı 4'ün, 121'in karekökü olan 11'e eşit olduğunu bulmuş. Çünkü 121'in karekökü 11. İşte tam bu noktada küçük ama çok önemli bir hata yapmış. Eğer bir şeyin, bir sayının karesi 121 ise, o zaman 121'in karekökü hem pozitif hem negatif olabilir. 11, 121'in kareköklerden biri. Bu doğru. Ama Eksi 11'de 121'in diğer karekökü. Bu yüzden x artı 4 aynı zamanda eksi 11'e eşit. Yani x artı 4'ün 2 çözümü var. Eşit olduğu 2 sayı var. 11 ve eksi 11. Ebru Hanım maalesef eksi 11'i gözden kaçırmış. Yani ikinci adımda hata yapmış. 121'in karekökünü hem pozitif hem negatif almalıydı. Soruyu çözdük. Ebru'nun dikkatsizliğini bulduk. Görüşmek üzere.